arkadaşlar selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım ilk dört haftada konularımızı bitirdik e, testlerimizi çözdük ödevlerinizde yaptınız diye umuyorum beşinci haftamıza geçiyoruz beşinci haftamızda işleyeceğimiz ilk konu çarpanlara ayırma İlk dört haftayı ben anlatırken çok keyif aldım arkadaşlar ciddi anlamda umarım sizde dinlerken öğrenirken keyif almışsınızdır Gerek konu kısımlarındaki sorular olsun gerek test kısmındaki sorular olsun tam tamına böyle öğretici sana yol katettirici ve seni bir üst seviyeye taşıyacak sorulardı. Ödevlerini de yaptığın takdirde sen de kendini bir üst seviyeye atmış olacaksın. Yani böylelikle arkadaşlar kamp bittiğinde matematikte bir şeylerin değiştiğini çok rahat hissedeceksin. Buna emin olabilirsin. Beşinci haftamızın ilk konusunda hemen söyleyelim çarpanlar ayırma. Çarpanlar ayırmadan hemen sonra da Testini çözeceğiz, konu testini. Birazdan derse başlayacağız ama abone olduysan ve videoyu beğendiysen, <gülüyor> beğenmediysen başlamıyorum. <gülüyor> evet, gençler hazırsanız dersimize başlayalım. Konumuz çarpanlara ayırma. Arkadaşlarım, çarpanlara ayırma konusu matematikte ne işe yarar? Önce onlardan biraz bahsedelim. Ee, biliyorsunuz mat1'deki yani tyt kısmındaki konuların çoğu, özellikle temel kavramları. Yani problemlere kadar olan kısmı Çoğu arkadaşlar Bize aslında Böyle alet edevat gibi gelir Ki zaten öyledir. Hani bu ne demek ben size şöyle anlatayım bunu ee, Farklı yerlerde Kullanmak amacıyla Öğrenilir bunlar Alet edevattır araç gerektir ki Bunları bir araya getirirsin Farklı bir iş yapmaya gidersin Heh. İşte bunlar Çarpanları o konulardan bir tanesi Çarpanları ayırmada ustalaşırsan eğer, türevde rahat edersin, integralde çok rahat edersin, parabolde, ikinci dereceden denklemlerde, eşitsizliklerde, logaritmada, dizilerde inanılmaz rahat edersin. Yani ayete konularının çoğunda rahat edersin. Ee, ben size önemli ve dikkat edilmesi gereken yerleri çok güzel vuru bulayacağım. Sen de onları not almayı unutma lütfen. Şimdi başlayalım bakalım. İçindeki değişkenlerin demişim bakın. Her değeri için doğru olan eşitliklere biz ne diyoruz arkadaşlar biliyor musunuz biraz daha yaklaşalım mı şöyle daha rahat okuyayım sizde değil mi biraz daha şöyle yaklaşırsak aynen şimdi daha rahat okunur bu eşitliklere biz özdeşlik diyoruz arkadaşlar sizde yazın benimle beraber bunlara özdeşlik denir şimdi özdeşlik demek arkadaşlarım içindeki değişkenlerin her değeri için doğru olan eşitlikler diyor ya ee, sen Değişkenler yerine ne yazarsan yaz o eşitlik bozulmuyor demek. İşte böyle eşitliklere biz özdeştik diyoruz. Ne pozitif bir doğal sayı olmak üzere yani sıfır harici bir doğal sayı en ince dereceden bir ifadeyi daha küçük dereceden 2 veya daha fazla ifadenin çarpımı biçiminde yazma işlemine de ne diyoruz? Çarpanlara ayırma diyoruz arkadaşlar. Çarpanlara ayırma diyoruz. Şimdi çarpanlara ayırmanın Birkaç metodu var. Bunları alt başlık altında toplamadım. Not şeklinde size verdim. Birinci yöntemimiz ortak çarpan parantezini almaktır. Şimdi ortak çarpan parantezini almak ne demektir? Gördüğünüz üzere karşınızda iki tane ifade var. Bu iki ifadenin içerisinde ortak olan yine iki tane ifade var. Bunlar B. O halde ben diyorum ki bunu ben B ortak çarpan parantezini alabilirim. B ortak çarpan parantezinde şurada ne kalır? B parantezini alınca A kalır. Artı veya eksi hangisi kullanıldıysa soruda O. Yan tarafta ne kaldı? C. İşte arkadaşlarım bunun e, çarpanlarına ayrılmış hali budur. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat ediyorsunuz. Buraya dikkat ediyorsunuz. Burada kaç tane terim var diye sorulduğu zaman. Artı veya eksi ile ayrılmış olanlara biz terim diyoruz. Tamam, mı? Bakın birinci terim, ikinci terim. Şimdi burada kaç tane terim var? Burada arkadaşlar bir tane terim var. Neden? Çünkü bunlar artı veya ile değil çarpıyla ayrılmış. Daha doğrusu çarpıyla ayrılmış olanlara biz ayrılmamış diyoruz. Dolayısıyla bakın burada iki ifadeyi, iki terimi biz tek terime düşürdüysek çarpanlar ayırma başarılı diyebiliriz. Bu tarz çarpanlar ayırmalarının ismini ne diyorduk biz? Ortak çarpan parantezine alma diyoruz. Ortak çarpan parantezi yazabilirsiniz arkadaşlarım buraya. Şimdi bunlarla alakalı sorularımıza bir bakalım isterseniz. Alt kısımda 12x üzeri 4x'i 4x e, küp artı 10x kare verilmiş. Ortak olanlar neler? Öncelikle x kare bunların en küçük yapı taşıdır bu üçünün. Dolayısıyla x kare kesinlikle ama kesinlikle ortak. Başka 10, 4 ve 12, 10, 4 ve 12 ortak böleni nedir? 2'dir. Dolayısıyla 2x karedir diyeceğiz. Açtık parantezi. Burada... 2 giderse 6 kalır. x üzeri 4'den x kare giderse x kare kalır diyeceğiz. Eksi. 4'ten 2 giderse 2 kalır. x4'den x kare giderse x kalır. 10'dan 2 giderse 5 kalır. Bakın başlarındaki işaretler de aynı. Bunu unutmayın. x kareden x kare giderse hiçbir şey kalmaz. İşte arkadaşlarım çarpıyla ayrıldığı için bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi de budur diyebilirsiniz. İkinci örneğimize baktık. 8 x kare. Çarpı 3x artı 7. X 6x çarpı 3x artı 7. Bakın arkadaşlarım 3x artı 7'lerin direkt ortak olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bir cepte. İkinci olarak x var. X var cepte. 3. olarak da. Üçüncü olarak da Başka ne var hocam? 6 ve 8'in içerisinde 2 var o da cepte. Şimdi 2 var dedik. X var dedik. Bir de 3x artı 7 var dedik. O zaman 2x çarpı 3x artı 7 parantezini alırım ben bunu. Parantezin çeşidi, şekli hiç önemli değil. Şöyle bir şey yapmadığın sürece önemli değil Köşeli veya yuvarlak parantez Sıkıntı yok Şimdi burada 8x kare ve 6x'in içerisinden 2x'i çaldım Yani 8'in içinden 2'yi çaldım 4 kaldı x karenin içinden x'i çaldım x kaldı Burada ise zaten 3x artı 7 gitmişti x'in içinden x'i çaldım hiçbir şey kalmadı 6'nın içinden 2'yi çaldım üç kaldı yani başına da eksi 3 var işte sevgili arkadaşlarım 2x çarpı 3x artı 7 çarpı 4x eksi 3 bizim ifademizin Çarpanlarına ayrılmış biçimdir Diyebiliriz Umarım anlaşılmıştır Devam ediyorum gençler Üçüncü örneğimle A küp artı a kare eksi a eksi 1 Şimdi bunların her birinde ortak olan bir şey yok Dolayısıyla önce ben bunları Gruplandıracağım Daha sonra ortak çarpan parantezini almaya çalışacağım Gruplandırmak derken hocam Bakın şu ilk ikisini ilk ikisinde ortak olan akareler var a kare parantezini alırsanız aküpten akareyi çalarsanız a kalır akareden akareyi çaldınız bir kaldı arkadaşlar şu ikisini de eksi parantezin alın eksi parantezinde ne olur a artı bir şimdi dikkat ettiyseniz bakın burada a artı bir ve a artı birler ortaktır a artı bir ortak çarpan parantezini alırsınız siz bunu şurada akaremiz kalır eksi burada da a artı birden a artı biri çalarsam bir kalır zaten daha önceki konularda hatırlatma nitelinde vermiştim ben size. Onu da yapalım burada. Hatırlatma. Neydi arkadaşlarım? A'nın karesinden B'nin karesini çıkarınca bu A-B çarpı A artı B oluyordu. Birazdan yine işleyeceğiz bunu iki kare farkını. Burada da A'nın karesi ve 1'in karesi var gördüğünüz üzere. O halde ben bunu A artı 1 çarpı a-1 çarpı a artı 1 biçimde de yazabilirim birazdan 2 kare farkını gördüğünüz zaman çok daha rahat anlayacaksınız ve algılayacaksınız bu olayları devam edelim 4. örneğimizden x üzeri 5 3 x küp 2 x kare eksi artı artı 6 bunu çarpanlarına da ayırınız demiş şimdi ilk iki ifadeyi bakalım x küpler ortak görünüyor x küp parantezini aldınız şurada x kare kaldı şurada da sevgili arkadaşlarım 3 kaldı şu kısmı da 2 parantezine alırsanız x kare 3 kalacaktır arkadaşlar. Dağıtın eksi 2'yi 2 x kare artı aldı bakın aynısı geldi. Şimdi gördüğünüz üzere x kare 3 ile x kare eksi 3'ler de burada ortak olduğundan x kare 3 parantezinde şuracıkta x küp kalır şuracıkta da 2 kalır. Demek ki işte bizim ifademizin çarpanlarına ayrılmış biçimi budur diyebiliriz. Daha da ileri götürebiliriz ama genelde daha ilerisini istemezler bizden, lazım olmaz. Bir diğer notumuz işte bu notun ismini arkadaşlar iki kare farkı yazın. Asla ama asla unutmayın arkadaşlar çünkü çok sık kullanacağınız ve genelde aklımıza gelmeyecek çeşitten soruların içerisinde var olan bir özdeşliktir kendisi a kare eksi b kare a eksi b ile a artı b'nin çarpımına eşittir. Ve biz buna ne diyoruz? İki kare farkı diyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Örnek veriyorum. x üzeri 4 eksi y'nin karesi. Bakın x üzeri 4 demek x karenin karesi demek. Y kare de y'nin karesi zaten. O zaman ben bunu x kare eksi y çarpı x kare artı y biçiminde çarpanlarına ayırabilirim. x üzeri 4 eksi y kare gibi. Örnek 5'e bir bakalım 36x kare eksi 16 demiş. Bakın arkadaşlar öncelikle, öncelikle bir ortak çarpan parantezinden bir yürümeye çalışalım. 36 ve 16 ikisi de 4'e bölüneceği için 4 parantezini aldım. Burada ne kaldı? 9x kare. Şurada ne kaldı? Eksi 4 kaldı. Artık içlerinde ortak bir çarpan bulamazsınız. 4'ü yazdım çarpım 9x kare demek 3x'in karesi demek arkadaşlar. 4'te 2'nin karesi biliyorsunuz. E madem öyle ben bunu iki kare farkından 4 çarpı 3x eksi 2 çarpı 3x artı 2 biçiminde yazabilirim. İşte ifademizin mis gibi çarpanlarına ayrılmış halidir arkadaşlar bu ifadede. Bakın tamamı çarpım durumunda hiç artılı eksili bir şey yok. Yukarı bakıyorsunuz arada bir eksi vardı o bile kayboldu. Tamamı çarpım durumunda olduğu için de zaten çarpanlara ifadesi buradan geliyor arkadaşlar yani Asal çarpanlara ayırmada da Biz sayıları Başka sayıların çarpımı biçiminde Yazıyorduk ya işte oradan geliyor Tamam Bir alttaki sorumuz altıncı soru X üzeri 4 eksi 81 Şimdi bu x üzeri 4 demek aslında bakarsanız X karenin karesi demektir 81 de biliyorsunuz 9'un karesidir Arkadaşlar o halde ben bunu X kare eksi 9 Çarpı x kare artı 9 biçiminde yazarım Şimdi şu kısma herhangi bir yapılacak işlem yok. Ama yandakini ben hala çarpanlarına ayırabilirim. Nasıl mı? Mavi yer için söylüyorum. X kare X'in karesidir. 9 da 3'ün karesidir. Dolayısıyla X 3 çarpı X artı 3 dersiniz. Bir de yanına buradaki X kare artı 9'u eklerseniz. işte arkadaşlar bu ifademizin çarpanlarına ayrılmış hali budur deriz. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz illa ki birkaç tanesin bir, birkaçınızın aklına geliyordur hocam şöyle yapsak da çarpanlarına ayrılmış olur mu tabi ki olur sonuçta sen bunu çarpın biçiminde yazdın kardeşim çarpanlarına ayırdın bak burada eksi vardı o eksiyi ortadan kaldırdın ama hani soruların içerisinde genelde bu x kare eksi da ayrılabiliyorsa onu da kullandırır bize. Ben bu yüzden bunu da çarpanlarına ayırdım. X kare eksi 9'u da çarpanlarına ayırdım. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar 91. sayfamızdan devam ediyoruz. Ee, A artı B'nin karesi ve A eksi B'nin karesi. Bunlar tam kare ifadeler arkadaşlar. Şimdi bu tam kare ifadelerde A artı B'nin karesi. Hani bir ezber yöntemi de vardı ya. Birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artılı da hepsi artıydı eksilisin dedi sadece burası eksi oluyordu bunu da çok iyi bileceksiniz arkadaşlar çünkü o kadar iyi bilmeniz gerekiyor ki karşımıza çıktığı zaman hemen ama hemen çat çat çat çat yerine yazabilmeniz gerekiyor bunları yapamadığınız yazamadığınız takdirde bol miktarda zaman kaybedersiniz arkadaşlar tamam mı? zaman kaybını kimse için istemiyoruz Tamam, tamam geç olsun güç olmasın diye bir tabir var ama O sınavda çok işe yarayan bir tabir değil A artı beynin karesi ve A eksi beynin karesini Mutlaka ama mutlaka çatır çatır yapabilmeniz gerekiyor Şimdi alttaki sorumuza bakalım X kare eksi 40x artı 400 Bu ifadenin en sade halini sormuş bize Bakın öncelikle Ben burayı birincinin karesi x kare Eksi 2 mutlaka olacak Birinci mutlaka olacak çarpı Burası 2x geldi bile 40x gelebilmesi için 20 gerekiyordu. Bir de artı buradaki bakın eksi 20 aslında artı 20 değil. Bir de ne var? Eksi 20'nin karesi var. Eksi 20'nin karesi ne yapıyor? Hocam o da 400 yapıyor. E üsttekinin aynısını bulduk. <gülüyor> aslında bu neyin açılımıymış o zaman? x eksi 20'nin karesinin açılımıymış. En sade halini bulunuz demişti. Alın size bunun en sade hali. Zaten bunu açtığınızda da birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı 20x. 2 ile çarp 40x. İkincinin karesine 400 hocam. Bak zaten aynısı geliyor. Tamam. Sekizinci örneğimiz. S kare eksi 6s artı 9 ifadesinin en sade halini bulunuz demiş. Şimdi s'nin karesi yani birinci demek ki s olsun. S'nin karesi eksi 2 çarpı birinci 2s yaptı. 6s gelmesi için bize 3 lazım. Demek ki ikincisi neymiş? Eksi 3'müş bakın burada. Bir de eksi 3'ün karesine 9. 9. Yukarıdakinin aynısı mı? Evet. Eksi 3'ün karesi diye yazalım ki şurayı tam görünsün. Eksi 3'ün karesi. O halde s eksi 3'ün parantez karesidir diyebiliriz arkadaşlarım. Bu ifadenin en sade biçimine. Devam. Örnek 9. 4p kare. Bu ne demek? Aslına bakarsanız 2p'nin karesidir. Eksi 2 çarpı 2p çarpı. Şimdi ne yaptı burası? 4p mi yaptı? 4P'yi ne ile çarparsam 12PQ gelir tabii ki 3Q ile çarparsam o zaman 3Q diyeceğim. Şimdi dikkatli dinleyin bakın eksi 3 q'umuz var burada. Eksi 3Q'nun karesine 9Q kare. O halde arkadaşlar bunu da buraya eksi 3Q'nun karesi biçiminde ekleyebilirim. Demek ki birincisi 2P'ymiş ikincisi eksi 3Q'ymuş. Ben bunları yan yana getirirsem 2P eksi 3Q'nun neyi yapar? Parantez karesi yapar. Bunu ifadelerinde çarpanlarına ayrılmış biçimi budur diyebiliriz. Örnek 10. Bu ifadesini tam kare yapan en büyük x değil kaçtır diye sormuş Öncelikle arkadaşlar. 4 dediğimiz şey 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 27. kuvveti mevcut burada. Artı. Artı. Daha sonrasında da. 4 yine 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 1. kuvveti de mevcut. Artı 2'nin o zaman karesinin 2. kuvveti mevcut. Şimdi ben bunu 2 üzeri 54 yazarım şu kısma geçerim 2 üzeri 2000 yazarım artı bu kısma geçerim 2 üzeri 2x'imi yapıştırırım buraya şimdi bu ifadeye şu ifadeye dönüştü mü dönüştü şimdi 2 üzeri 54 demek zaten 2 üzeri 54 demek 2 üzeri 27'nin karesi demek artı arada artı olduğu için artı yazdım 2 mutlaka olacaktı 2 çarpı 2 üzeri 27 diyorum bakın 2 çarpı 2 üzeri 27 çünkü birinci buydu Şimdi i̇kinci ne olmalı ki Burası 2 üzeri 2000 olsun Şimdi arkadaşlar 2 ile 2 üzeri 27'nin çarpımı 2 üzeri 28'dir biliyorsunuz 2 üzeri 28'de ben 2 üzeri Bir şeyi çarptığım zaman 2 üzeri 2000 gelecekse eğer 28'de A'nın toplamı dersiniz 2000'i vermesi lazım hocam Çünkü üstü sayılarda Tabanlar aynı ve ifadeler çarpılıyorsa Biliyorsunuz üstler toplanıyordu O halde A buradan kaç gelir 1972'nin ta kendisi gelir Demek ki benim ikinci ifadem neymiş? 2 üzeri 1972'ymiş arkadaşlar. O zaman artı diyorum. Son olarak da 2 üzeri 1972'nin karesini yazmam gerekiyordu. Ki bu da bize neyi verecekmiş arkadaşlar? 2 üzeri 2x'i yani 2 üzeri x'in karesini verecekmiş. E madem 2 üzeri x'in karesini bak bunun karesi bunun karesi o zaman 2 üzeri x 2 üzeri 1972'ye eşittir. Ve x de buradan 1972'nin kendisidir diyebiliriz. En büyük x değeri kaçtır diye sorulmuştu ya. Başka x değerleri de mi var hocam? Şöyle düşünebilirsiniz. Birincinin karesi ki ya. E, siz gidip şunu 2 üzeri 1000'in karesi yazarsanız. Yani birinciyi 2 üzeri 1000 seçerseniz. Bu sefer ikinciye daha küçük bir ifade kalacaktır. Ama maksimumunu zaten bu şekilde vereceği için bu şekilde seçtik. Cevabımız da 1972 olacaktı gençler. Örnek 11 b kare artı 8b artı n bakın yazıyorum b kare artı 8b artı n eşittir şu ifadenin karesini bir açar mısınız birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesidir. Şimdi gençler b kareler zaten bunlar eşit 8b 2bm'yi eşitse yazalım 2 çarpı b çarpı m eşittir 8 çarpı b ise burada arkadaşlarım b'leri götürebiliriz. 2 ile 8'i sadeleştirirsem 4 gelir. M kaçmış? 4. Şimdi M4 ise şu kısım kaçtır? 16. Demek ki buraya ne kalıyor? 16. Yani N 16'ymış arkadaşlar. M de 4'müş. Bize N ile M'nin toplamı sorulmuştu. Toplarsanız cevap 20 gelir. Doğru cevabımız budur deriz. 12. örneğimiz. A artı 1 bölü A artı 1. 6 olduğuna göre A artı 1'in karesi artı 1 bölü A artı 1'in karesi ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 1 bölü a artı 1'in burada karesi var. Ama burada a'nın karesi yok. Neyin karesi var? a artı 1'in karesi var. O halde ben diyorum ki şu kısmı a artı 1 yapabilirsek tadından yenmez. Yani a artı 1 artı 1 bölü a artı 1 biçiminde. Ne yapmış oldum? Sol tarafa 1 eklemiş oldum aslında bakarsanız. Sol tarafa 1 eklediyseniz eliniz armut taşlamasın. Sağ tarafa da 1 ekleyeceksiniz. 6 artı 1'den ne yapar? 7. Şimdi ben bu ifadeyi şöyle paranteze almak istiyorum. Şimdi gelin arkadaşlarım. Bunun tamamının whoop, şu şekilde parantez karelerini bir alalım. Birinci bu, ikinci bu. Birincinin karesi a artı 1'in karesi yapar. İkincinin karesini alalım hemen. 1 bölü a artı 1'in karesi yapar. Şu şekilde. Ve artı 2 çarpı 1'ci çarpı 2'ci yapar arkadaşlar. Şu şekilde. Eşittir. 7'nin karesi de bize 49'u verecektir. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Bakın buradaki a artı 1 ile buradaki a artı 1 giderse 2 çarpı 1'den burası ne olur? 2. Bu artı 2'yi karşıya fırlatırsanız eksi 2 diye şurası komple gidecektir. Ve böylelikle elimizde sadece a artı birim karesi bölü bir bölü bakın birin karesi bir a artı birin karesi de bir bölü a artı birin karesi eşittir. 49'dan 2'yi çıkardınız ve ne buldunuz? 47 buldunuz. Bizden ne istenmişti? a artı birim karesi bir bölü a artı birin karesi yani işte aynı buradakinin aynısı istenmişti. Cevap neymiş arkadaşlar? 47'ymiş deriz. 13. örneğimiz. Bir l sayısı verilmiş. s kare eksi 8x. Pardon x kare artı 8x artı 11 bu ifadenin alabileceği en küçük değer soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz ifadelerde L yazalım bakın. X kare eksi 8x dedikten sonra bu şekilde en küçük falan sorulduğunda en büyük sorulduğunda hemen şunu yapın. Bu ifadeyi tam kare biçimde yazmaya çalışın. Yani x kare eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci ne olmalı ki 8x gelsin 4 olmalı. Demek ki ikincinin karesi ne olmalı o zaman 16. Ama burada ne vardı hocam 11 vardı. O halde tekrardan 11 olabilmesi için 5 çıkarırsın ve gördüğünüz üzere burası 11 olur. x kare eksi 8x artı 11 ifadenin yani bize soruda verilen ifadenin aynısı demektir. Şimdi o zaman ben l'yi şu şekilde ifade edeceğim x kare eksi 8x artı 16 demek aslında bakarsanız x 4'ün parantez karesi demektir. Ve bundan da kaç çıkarmış? 5 çıkarmış. Şimdi karesel bir ifadenin alabileceği en küçük değer neydi arkadaşlar? Bir sayının karesi en küçük kaç olabilirdir reel sayılarda? Tabii ki minimum değeri burası 0'dır arkadaşlar. Buranın minimum değeri için 0'dan 5'i çıkarırsan eksi 5 gelir ve bu da bize l'nin minimum değerini verir. Demek ki L minimum kaçmış? Eksi 5'miş arkadaşlar. En küçük değeri soruluyordu. Cevabımız da bu olacaktır diyebiliriz. Bir diğer sayfamız 92. sayfa ve örnek 14'teyiz. Bir de M sayısı vermiş. Üstteki sorudaki gibi. M sayısı eşittir. Eksi parantezin alacağım ben bunu daha kolay anlayabilirim diye. Bakın burada x kare kalır. Şurada eksi 8x olur. Şurası da eksi 8 olacaktır. Şimdi bunun en büyük değeri sorulmuş. Niye? Sırf başında eksi var diye. Eşittir dedim. Eksi. X kare eksi 8x artı 16 dedim. Yine tam kare olsun diye. Bakın şurası. 16'dan ne çıkarsa eksi 8 olur. Tabii ki 24 çıkarsa. Şimdi arkadaşlar şu kısım ne demekti? Eşittir dedim. Eksi parantezinde. X eksi 4'ün karesi demekti. Eksi bir deneyimiz var. 24'ümüz var. Şimdi bu ifadenin alabileceği en büyük değer sorulmuştu ya bize. eksiği içeri bir dağıtalım. Eksi parantezinde x eksi 4'ün karesi tamam mı? x eksi 4'ün karesi. Eksi içeri dağıttım artı 24 mü geldi? Şimdi bu ifadenin en büyük değerini bulabilmek için x eksi 4'ün karesinin en küçük değerini bulmamız gerekiyor yine. Neden? Çünkü önünde eksi var. Daha da küçültmememiz lazım. Dolayısıyla burasını sıfır seçerseniz. Şu kısım gider. Eksi sıfır zaten. En büyük değer de yani M'nin maksimum değeri de bizim elimizde patlar. Doğru cevap 24'tür diyebiliriz gençler. Devam ettim 15. sorumla. S sayısı x eksi 4'ün karesi artı 2x artı 6. Bu toplamda S'nin alabileceği en küçük değer yani minimum değer kaçtır diye sorulmuş. Tabi hemen atlamamız gerekiyor değil mi? Hocam şuraya işte sıfır yapacağız hazır verilmiş x4 olmalı x4 olursa burası zaten sıfır olur 2 kere 4 8 8 da cevap 14 diye atılabiliriz ama atılmamamız da gerektiğini biliyoruz atılmadan çözerseniz arkadaşlar sazanlamasına şöyle yapacağız x4'ün x, karesini önce açalım x kare eksi 8x artı 16 artı bir de 2x artı 6'mız var biraz düzenleyelim bunu x kare bakın eksi 8x artı 2x daha eksi 6x yapacaktır daha sonrasında 16, 6 daha da 22 gelecektir. Ben bu ifadeyi tam kare biçiminde yazmak istiyorum. x kare eksi 6x artı 9 derseniz birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi muhabbetinden bulursunuz burayı. 22 gelmesi için de 13 gerekiyor. Bakın 22 ben 9 artı 13 biçiminde yazdım. x kare eksi 6x artı 9 dediğimiz ifadede aslında bakarsanız x eksi 3'ün. Parantez karesidir Artı bir deneyimiz var, var 13'ümüz mevcut Şimdi bunun en küçük değeri sorulmuş Buranın en küçük değeri 0'dır 0'a 13 çeklerseniz, bunun en küçük değeri de 13 gelecektir arkadaşlar cevabımız da 13 olacaktır deriz Az önce ne bulmuştuk cevabı 8 artı 6'dan 14 bulmuştuk işte Hatalar zinciri Sazanlamasına atlarsanız Yanlış bulursunuz peki hocam ben bu tarz ifadelerde bunu açmam gerektiğini nereden anlayacağım diye sorarsan şuradan anlayacaksın. Sen burayı sıfıra eşitlemek için kullandığın uygun değeri, uygun x değerini 4 olarak düşünüyorsun ya. Ama dışarıda da bir x değeri var. Dışarıda da bir değişken var. İşte o değişkeni de içeri dahil etmen gerekiyor. Yani dikkat ettiysen son 2-3 sorudur çözdüğümüzde bütün değişken şurada kalmıştı. Dışarısı ise yani şurası ise bir sayıydı sadece. Dışarıda sadece sayı bırakacaksın. Anlaşıldı mı? Dışarıda sadece ama sadece bir sayı bırakacaksın. 16. örneğe geçtim. Bir haş sayısı verilmiş. X kare artı y kare eksi 6x artı 6y artı 2 biçiminde ha, e, haşın alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi haş eşittir dedim. X'in karesi y kareyi görmezden geliyorum. Eksi 6x dedim. Sonra y'nin karesi artı 6y dedim. Bir de artı 2 var. O artı 2 bir dursun. Şimdi bu tarz ifadelerde x kareyi, eksi 6x, y kareyi ve artı 6y'yi kullandım. Sadece geriye bir tane ikimiz kaldı. Dikkatli dinliyorsunuz. Burayı tam kare yapmaya çalışın. Ne gerekir? 9. Artı dedim. Burayı tam kare yapmaya çalışın. Ne gerekir? 9. Şimdi 9 yoktu hocam ama. Evet 9 yoktu ama ben kafamdan bir 9, 9 daha 18 ekledim bu ifadeye. Ama buranın 2 olması gerekiyor. O zaman ne gerekir bize de? Bir eksi 16 lazım. Çünkü 9 9 daha 18. 16 çıkarırsanız buradaki 2'yi elde edersiniz. Şimdi haç sayısı ne olmuş oldu? Şu kısım nedir arkadaşlar? Hop, Şurası x eksi 3'ün parantez karesi demektir. Hocam şurası ne demek o zaman? Şurası o da tabii ki y artı 3'ün parantez karesi demektir. Bir de şurada ne vardı? Eksi 16 vardı. Şimdi karesel bir ifade alınabilecek en küçük değeri sıfır. Karesel bir ifade bu da sıfır. Sıfır artı sıfır eksi on altıdan haç sayısının en küçük değeri eksi on altıdır diyebiliriz. Tamam gençler. Küçük, küçük falan deyince böyle şey var mı ya? Hani böyle tipler vardır ya. Şiveli konuşanlara ayar olur, uyuz olur falan. <gülüyor> o adamın şivesi ya. Uyuz onlar. Niye uyuz oluyorsunuz? <gülüyor> bir de bana soranlar var. Hocam siz nasıl Ankaralısınız? Ne kadar kibar konuşuyorsunuz falan diye. Yani ortamına göre konuşabiliyoruz diyelim ya. Hani e, YouTube'da video çekerken hiç. Yani nasıl diyeyim. Bir kere mesleğe aykırı bir durum olur. Bence öğretmenlik. E, nasıl diyeyim. Bence iş böyle de. Öğretmenlikte ekstra ekstra bir durum var. Böyle. Diksiyon falan düzgün olmalı. Diye düşünüyorum. Yani her ne kadar... Benim de diksiyonum ara sıra kayıyor. Ama e, bence düzgün olmalı ya. Elimden geldiğince insan onu bence ortaya çıkarabilmeli yani. yani. Elimden geleni yapmalı konuşurken diye düşünüyorum. Çünkü herkese hitap eden bir durumu var. Yani e, biz hangi dili konuşuyoruz? Türkçeyi. Evet. Türkçeyi konuşuyorsak Türkçeyi orijinal haliyle konuşmamız lazım. Orijinal dedi Türkçeyi kaybettik orta. <gülüyor> <gülüyor> orijinal Türkçe bir kelime değil ee, o Türkçe'yi olması gerektiği gibi konuşmalıyız bence ee, ben öyle düşünüyorum açıkçası ha, yeri geldiği zaman arkadaş ortamında veya işte köye gittiğim zaman mesela bu şekilde konuşmuyorum yani. yani. köye gittiğim zaman da oranın bir ağzı geliyor bana veya işte memlekete gittiğim zaman memlekete dedim de kazan yani, kahraman kazan yani oraya gittiğim zaman o şekilde bir Konuşma stili oluyor. Girdiğimiz ortama göre değiştirebiliyoruz. Ya Bu güzel bir özellik bence. 17. örneğimizi çözelim mi? X kare artı y kare. Biraz önceki örnekte çözdüğümüz gibi çözeceğiz arkadaşlar. X kare artı y kare artı 6x eksi 10y artı 34 eşit 0 eşitliğini sağlayan y tam sayı ikilisi için x y kaçtır diye sorulmuş. <gülüyor> Şimdi şurada x kareyi yazdınız. Sonra artı 6 x'i yanına eklediniz. Bak x kare gitti. 6 x gitti. Y kareyi yazdınız. O da gitti. 10 y'yi yazdınız. E bu da gitti. Şurası da gitti. Geriye ne kaldı? Bir tek 34 kaldı. Şimdi ilk, o dursun bir. x kare artı 6 x yanına ne yazmam lazım? 9 tam kare olsun diye uğraşıyorum. Artı y kare eksi 10 y yanına ne yazmalı? Şimdi birincinin karesi eksi 2 çarpı y çarpı 5 yazmam lazım. O zaman ikincisine de 5'in karesinden 25'i yazmamız gerekiyor. O halde gençler şurayı silelim. Bakın 9 ve 25'i kullandım ki bunların da toplamı 34. E zaten buradakini kullanmışız o zaman o da gitti. Yani bir şey kalmadı eşittir sıfırmış. Şu kısım nedir? X artı 3'ün parantez karesidir. Şu kısım nedir? Y eksi 5'in parantez karesidir. İkisinin toplamı 0'mış. Şimdi karesel 2 tane ifade var elinde senin. Tamam mı? iki 2 tane karesel ifade var. Bunların da toplamını inmiş 0'mış. Çünkü karesel ifadelerden bir tanesi pozitifse toplamlarının sıfır olabilmesi için bir diğerinin negatif olması gerekiyor. Bu da imkansız. Çünkü kareselden bahsediyoruz. Karmaşık sayı olması gerekiyor. sayılar da mümkün atıyor. O zaman ne diyeceğiz? <gülüyor> Hocam mecbur ikisi de sıfırdır. Yani bu da sıfır, bu da sıfır. X kaçtır o halde? Eksi 3'ün ta kendisidir. Burayı sıfır yapan. Y kaçtır? Burayı sıfır yapan o da 5'tir. X kere Y sorulmuş. Yani eksi 3 kere 5 sorulmuş. Bize cevap olarak karşımıza eksi 15 çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız buydu deriz. Bir diğer mutumuz. X artı A ile X artı B'nin çarpımı ile alakalı. Çarpanlara nasıl ayrılır şu şekilde verilen ifadeler? Bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi. X artı A ile X artı B'yi tek tek çarparsanız. X kare artı A artı B çarpı X artı AB gelir. Bana şu kısmı verip de bunu sormayacak. Bana bu kısmı verecek. Ve sol tarafı soracak. Peki ben sağ taraftan sol tarafa nasıl geçeceğim? Eğer baş katsayısı sayısı 1 ise burayı x'e x diye ayıracaksınız. Çarpımları a ve ab olan a kere b'yi kullanacaksınız. Şimdi a kere b, ab, a ile b'nin toplamı da şöyle göstereyim. A ile b'nin toplamı da bakın burayı veriyor mu? Veriyor. O halde diyorsunuz ki ben bunları böyle yazdıktan sonra düz bir şekilde toplayacağım. Ve bu ifade x artı a ile x artı b'nin çarpımıymış hocam diyeceğim, diyeceksiniz. Yani alttaki örnekteki gibi. x'e x diye parçaladınız burayı. Burayı da 7'ye 1 diye parçaladınız. 1 kere 7, 7 yaptı. 1 ile 7'nin toplamı 8 yaptı. O zaman düz bir şekilde topluyorsunuz. x artı 7 ile hocam x artı 1'in çarpımıdır bu ifadenin çarpanlara ayrılmış biçimi diyorsunuz. Hemen bir alttaki soru x kare artı 2 x eksi 8 bakın x'e x diye ayırdım artı 2 gelsin diye çabalayacağım artı 4 ile eksi 2 yazarsanız eğer bakın eksi 2 kere 4 eksi 8'i verir 4 ile eksi 2 toplarsanız 2 xi verir o zaman düz bir şekilde toplayın, x artı 4 ile hocam x eksi 2'nin çarpımıdır dersiniz bu ifadenin çarpanlara ayrılmış biçimine hemen ara vermeden 20. örnek x kare eksi 2 x eksi 8 bu sefer bakın x kare eksi 2 x eksi 8 bu sefer ne yaparsınız hocam ben burayı x'e x diye ayırdım burayı da bu sefer eksi 4'e artı 2 üstteki soruda artı 4'e eksi 2 de ayırmıştık bakın bir eksi nelere kadir oluyor? eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8 toplamları da eksi 2'yi veriyor demek ki ben bununla bunu yan yana toplayacağım ve diyeceğim ki hocam x eksi 4 ile x artı 2'nin çarpımı işte buradaki ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimdir diyeceğim 93. sayfama doğru geçtim eğer ki baş katsayı 1 değilse yani buradaki gibi a ile c'nin çarpımı x karenin katsayısı olabilir birden farklı ise a çarpı c hemen şöyle diyoruz <gülüyor> burayı ax ve cx diye parçalıyorsunuz çarpımları ac x kareyi verecek şekilde burayı da b ve d diye parçalayacağız b ve d yazdım tabi uygun gelecek şekilde ve arkadaşlar unutmuyorsunuz Unutmuyorsunuz Şu şekilde çapraz çarptığınız takdirde Bakın A çarpı D A çarpı D C çarpı B ya da B çarpı C Eğer ki bunların toplamı Şu kısmı veriyorsa işte o zaman diyorsunuz ki tamam Düzeni oturttuk madem öyle Ben bunları yine düz bir şekilde toplayacağım Yani A x artı B Çarpı C x artı D'dir Hocam diyeceğim Mesela şu soruya bakalım Arkadaşlar ben burayı 3x'e x diye parçalayacağım. Şimdi 14'e geçtik. Burası biraz hani bu tarz örnekler biraz sıkıntılıdır. Mesela ben öğrenciyken bunları sevmiyordum. Baş sayısı 1 değilse nefret ediyordum tamam mı? Çünkü 2 saat düşünüyordum ben bulamıyordum o zamanlar ya. Vallahi billahi bak. Sonra işte soru çöze çöze çöze çözə alışıyorsun bir şekilde. 3x'e x. Şimdi 14'ü ben nasıl parçalamam lazım? 14 dediğimiz bir kere 2 ile 7 var. Başka yok. E 2 ile 7 varsa ben 7'yi şuraya yazsam. 2 de şuraya yazsam. Bak şimdi. 3x ile 2'yi çarp 6x. x ile 7'yi çarp 7x. Topla bakayım 13x. Bak ortadakini taş gibi verdi. O zaman ne diyorsun sen? Düz bir şekilde topluyorsun. 3x artı 7 çarpı x x artı 2 diyorsun bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimine. Bir alttaki soruyla pekiştirelim arkadaşlar. Şuraya yazayım da net görün. 5x kare eksi 17x artı 6. Şimdi arkadaşlar ben burayı 5x'e x diye parçaladım. Şimdi geçtim buraya. 6 dediğimiz şeyi 2 ve 3 diye parçalamak mantıklı olabilir. Mesela şurayı eksi 3 yazsam şöyle çarptım eksi 15 geldi. Burayı 2 desem. 2 kere eksi 3 6'yı verdi. Güzel. Bak şimdi şununla şunun çarpımı 15x. Şununla şunun çarpımı da 2x. Topla bakayım 17x'i verdi. Mis. O zaman ne yapacağım? şunla şunu yan yana toplayacağım. 5x 2 çarpı x 3'ün çarpımıymış arkadaşlar. İşte buradaki ifadenin çarpanlara ayrılmış hali deriz. Evet arkadaşlar. Bir diğer notumuz gençler. A artı B'nin küpü ve A eksi B'nin küpünün açılımı. Bunları binomda da göreceksiniz. Tamam mı? Binomda da göreceksiniz. Paskal üçgeninde de göreceksiniz. Ama çarpanları ayırmadan bunları en azından küp açılımına kadar ezberlemeniz sizin için soruları çözerkenki hızınızda çok büyük ama çok büyük ekstra katkıları olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? A artı B'nin küpü birincinin küpü artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü diyorsunuz. Eksi varsa da arada artı eksi artı eksi diye ilerliyorsunuz. Birincisinin aynısı oluyor yani. Şimdi alttaki sorularımıza bakalım a eksi b'nin küpüyle a artı b'nin küpünü çarp demişim a eksi b'nin küpünü açıp a artı b'nin küpünü açıp yan yana bunları tek tek dağıtmayacağız neden çünkü biz biz bir söz vardı böyle sevdiğim bana böyle e, köy yerinde bir amca söylemişti bir dedeydi sanırım bir dede söylemişti eee Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir çünkü biz o ilmi öğrendik şimdi amelilik etmeyeceğiz tamam mı? Bak diyorum ki A eksi B ile A artı B var burada. Şimdi e, 2'nin küpüyle ile 5'in küpünü çarptığınız zaman ne diyorsunuz? Onun küpü diyorsunuz. Niye? Çünkü 2 ile 5'i çarpıp aynı kuvvette yazıyorsunuz arkadaşlar. Madem öyle e, burada A eksi B var A artı B var. İkisinin de kuvveti 3 olduğu için önce alttakileri çarparım. A eksi B ile A artı B'nin çarpımı nedir? A kare eksi B karedir. İşte ben bunun küpünü arıyorum Şimdi o zaman birincinin küpü A üzeri 6 yapacaktır Eksi Arada eksi olduğu için 3 çarpı A karenin karesi A üzeri 4 B karenin kendisi B kare Artı 3 çarpı A karenin kendisi B karenin karesi Yani B üzeri 4 Eksi B karenin küpü B üzeri 6 İşte arkadaşlarım bu ifadenin açılımı budur Dolayısıyla şunun açılımı da budur diyeceğiz devam ediyorum a-3b'nin a, -B, a küpünün açılımıyla şimdi birincinin küpü a küp arada eksi olduğu için yine eksi şimdi bakın 3'ü yazdım çarpı birincinin karesi çarpı ikincinin kendisi artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi 9b kare yapar eksi 3b'nin karesi ve eksi eksi 3b'nin küpü 27B'nin küpü yapar. Birazcık düzenleyeceğiz şimdi. A'nın küpü 3 kere 3 9 yapar. Eksi 9A kare B. Artı 3 kere 9 27 yapar. 27AB kare. Eksi 27B'nin küpü dersiniz arkadaşlar. İşte bu ifadenin açılımı budur diyebiliriz. Ve geçelim 93. sayfamızın sağ üst tarafına. A artı 1 bölü A'yı bize 4 olarak vermiş a küp artı bir bölü a küp ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle tabi a var burada. Burada da a küpler var. Demek ki küpünü alacağız. Yani akıl başka bir şey söylemez biz o sırada. E alalım o zaman bunun küpünü. Her iki tarafın küpünü alıyoruz. Dördün de küpünü alacağız. Birincinin küpü a küp artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi Artı ikincinin küpü 1 bölü a küp. Hepsi artılı olacak çünkü arada artı vardı. 4'ün küpü kaç? 64 hocam. Şimdi bizden istenen yer a küple 1 bölü a küpün toplamı. O zaman onları bir yan yana getireyim ben. A küp artı 1 bölü a'nın küpü. Şimdi şu kısma bakalım arkadaşlar. Buradaki a'nın bir tanesi de buradaki a'nın bir tanesi gider. Burada sadece 3 a kalır. Buradaki a ile buradaki a'nın bir tanesi gider. Burada da 3 bölü a kalır. Yani 3 a artı 3 bölü a. Eşittir neymiş 64 Bakın arkadaşlar bize neresi soruluyordu Şu ikisinin toplamı Peki gençler ben şurada işaretlediğim sarıyla işaretlediğim 3a artı 3 bölü a ifadesini şu şekilde Yazsam ise dedim Şu bize sorulandı Aküp artı 1 bölü aküp Artı 3 parantezinde Şu kısmı 3 parantezin alıyorum A artı 1 bölü a yapmaz mı Bu da eşittir 64 değil midir Peki gençler bakın A artı 1 bölü A sizde nereden tanıdık geliyor? Soru da okuduk biz bunu. En üstte. Bakın neymiş A artı 1 bölü A? 4'müş arkadaşlar. Yani şu kısmın tamamı bir kere kaç olacakmış? Hemen kırmızıyla gösterelim. 4'ün ta kendisi olacakmış. Demek ki 3 kere 4 kaç? 12. Bu 12'yi karşıya 64'ün yanına fırlatırsanız eğer. A artı 1 bölü A ki bu bize sorulandır. Eşittir. 64'ten 12'yi çıkardınız. 52'nin ta kendisi geldi Dolayısıyla cevabımız işte bunun ta kendisidir Diyebiliriz sevgili arkadaşlar Ve Devam ediyorum bir diğer notumla. A küp eksi B küp A eksi B çarpı A kare artı AB artı B karedir Ezberleyeceksiniz A küp artı B küpte A artı B çarpı A kare eksi AB artı B karedir Eksilisinde ilk tarafı eksi Artılısında ilk tarafı artı Bakın eksi diye başladın Hiçbir şekilde bir daha eksi kullanmıyorsun. Artıyla başladın. Sadece aradaki eksi olacak. Tamam. X küp 1 ve X 1'den farklıymış arkadaşlar. Bu ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle çok güzel de bir sorudur kendisi. Şöyle göstermek istiyorum. X küp eşittir 1'miş ya. Bu 1'i X küpün yanına atsanız. X küp eksi 1 eşittir karşı tarafta 0 kalmaz mı? Kalır. X küp eksi 1'i x küp eksi 1'in küpü yazsam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Peki bu x küp eksi 1'in küpüne bir açılım yapsak. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 eşittir sıfır. Bakın x küp eksi 1'in küpüne küp farkı açılımı yaptım. Küp farkı açılımı yaptım. Yukarıda yazabilirsiniz. ha. 2 küp farkı. Yani çok kullanmazsınız. isimler önemli değil ama hani en azından aklınızda kalır. 2 küp farkı ve 2 küp toplamı şeklinde. 2 küp toplamı. Yani aklınızda bu şekilde kalır. Şimdi devam edelim biz. x-1 ile x kare artı x artı 1'in çarpımı sıfırmış. E şimdi bize demiş ki bunların çarpımı sıfırsa ya burayı sıfıra eşitleyeceğim demiş ya da burayı sıfıra eşitleyeceğim demiş. Doğru mu? E doğru. Ama soruda ne demiş? Bak x'i 1 yapamazsın demiş x eksi 1 sıfırsa x ne olur? 1 olur. Ama x 1 olamıyorsa demek ki burası da sıfırdan farklı olacak doğal olarak. O halde tek bir alternatif kalıyor elimizde. O da nedir? x kare artı x artı 1 eşittir sıfır alternatif kalıyor. Kesinlikle ama kesinlikle bu sıfırmış. Şimdi bakın şu biri bir karşıya atın. x kare artı x eşittir ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur değil mi? Bakın x kare artı x kaçmış? Eksi 1'miş. Şimdi gelin sorumuza geri dönelim. x kare artı x ve x kare artı x'imiz mevcut. x kare artı x kaçtı? Eksi 1'di. Siz burayı 1 seçip burayı da 1 seçerseniz. 3 eksi 1'den 2 çarpı 4 eksi 1'den 3 gelir. 2 kere 3 bize 6'yı verir. Doğru cevabımız da budur deriz. 27. örneğimiz. x eksi y'yi 6 vermiş. x kare eksi y kare. Hemen tanıdık gelmesi lazım. Görür görmez yapıştırman lazım. Ne demekti bu? 2 kare farkı yani bu arkadaşlar x eksi y ile x artı y'nin çarpımıdır aslında ve kaçmış 72 şimdi gençler bakın yukarıda da bize x eksi y'nin 6 olduğu bilgisi verilmişti ben 6 ile bu x artı y'yi çarpınca 72'yi veriyormuş bana o zaman nedir bu x artı y Tabii ki 12'dir çünkü 6 kere 12 bize 72'yi verir o halde arkadaşım x eksi y 6 ise x artı y de 12 ise gidersin bunları toplarsın bir güzel tamam ikisinin toplamı bize 2x'i verir çünkü gençler bakın buradaki eksiye ile y birbirini götürür 2x eşittir 12 da 18 ise x buradan 9 gelir 9'u şurada yerine yazarsın 9'dan ne çıkarsa 6 kalır tabii ki 3 demek ki 3 3'müş şimdi diyor ki 9'un küpünden diyor y'nin küpü yani 3'ün küpünü çıkar demiş Tabii ki burada küp açılımı yaparak da bulabilirsiniz. Direkt 9'un küpü kolay sayı olduğu için onu da bulabilirsiniz. Mesela 9'un küpü 81 çarpı 9'dan 729 gelir. E 3'ün küpü de 27 idi zaten. Çıkarırsanız 702 cevabına erişirsiniz sevgili arkadaşlar. 94. sayfamıza 28. sorumuza geçtik. Son sayfamız olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım. Aynen daha sonrasında testimize geçeceğiz. Şimdi 28. 28. örneğimiz. a eksi b'yi 9 b eksi c'yi de 9 vermiş. İse demiş a kare eksi 2b kare artı c kare ifadesinin değeri. Bakın arkadaşlar a'nın karesi şu eksi 2b kare var ya ben onu şöyle yazsam olur mu? a kare eksi b kare. Şimdi bir tane daha eksi b kare var. Onu da c kare eksi b kare yazsam. Böylelikle eksi b kare eksi b kare zaten eksi 2b kareyi bana verecektir. Şimdi a kare eksi b kare dediğimiz ifade a eksi b ile tabi ki a artı b'nin çarpımıdır. Artı c kare eksi b kare de c eksi b ile c artı b'nin tabii ki çarpımıdır. Arkadaşlar a eksi b'nin soruda bize 9 olduğu bilgisi verilmiş. Çarpı a artı b diyorum bunu bilmiyoruz. Artı dedim c eksi b. Şimdi b eksi c 9 Tabi ki c eksi b eksi 9'dur. Çünkü eksi ile çarpılmış halidir. O zaman ben buraya 9 çarpı c artı b dedim. Şimdi 9'ları içeri dağıtın hadi. 9a artı 9b. 9c. 9b dedim. Gördüğümüz üzere artı 9b ile 9b de burada birbirini çatır çatır götürür. Geriye de sadece 9a 9c kalır. Siz de bunu 9 parantezinde a eksi c biçiminde yazabilirsiniz. Bize de bu sorulmuş dersiniz. Şimdi arkadaşlar bize A eksi C lazım. Bakalım soruda vermiştir. Bakıyorsun hop hop vermemiş. Peki ne altı yiyeceğiz? Şu halt yiyeceğiz arkadaşlar. Öyle halt yeme falan yok da yani. Çözeceğiz. Yani. Şimdi bakın. A eksi C lazım ya bize. Gelin toplayalım bunları. Eksi B ve artı B gider. A eksi C kalır. A eksi C eşittir. 9 9 kaç yapar? 18 demek ki burası 18'miş. 9 kere 18 sorulmuş. 90 artı 72'den cevabımız 162'dir arkadaşlar. Doğu cevap buydu deriz. Ve 29. örneğimiz. Şimdi arkadaşlar bir güzel bunları çarpanlara ayırıp sadeleştirmemiz isteniyor. Gelin tüm bildiklerimizi bu tarz sorularda uygulayalım. a kare eksi b kare demek a artı b ile a eksi b'nin çarpımı demek gençler. Çarpı Yanındaki a kare artı b kareyi değil de şunla şunu yer değiştirerek yazıyorum. Bakın a b artı b kare yazdım. Bölü. Şunu hiç açmayacağım. A küp eksi b küp olarak kalsın. Çarpı. 1 bölü a ile 1 bölü b'nin toplamı da burayı b burayı a ile genişletirseniz eğer. Bakın sadece şu kısmı çözüyorum şu an. A ve B ile genişletirseniz B artı A bölü A kere B kalır arkadaşlar. Dolayısıyla ben buraya A artı B bölü A çarpı B yazdım. Ee, hatta şu de gerek yok çünkü hepsi çarpım ve bölüm durumunda zaten. Pekala. Şimdi bakın arkadaşlar A küp eksi B küp e açılım yaptığınız zaman A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kareyi bulacaktınız zaten. Dolayısıyla şunlar, şunun tamamı birbirini götürüyor buradaki a artı b ile buradaki a artı b de götürür birbirini ve siz bunu ters çevirip çarparsanız cevap olarak karşınıza sadece a kere b çıkar bu da bizim ifademizin şu koca ifadenin açılımıdır açılımıdır net neyse en sade halidir sevgili arkadaşlar tamam ve ve ve devam ediyorum 30. sorumla 2021 ile 2023 çarp üstüne 1 ekle Bunları yaparsan karşına bir sayının karesi çıkıyor. Peki bu a tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda tabii ki 2021 ile 2023'ü çarpıp bir ekleyip ifade yasal çarpanlarına falan yırmayacaksın. Şöyle yapacaksın. 2021 ve 2023'e eşit uzaklıkta olan sayıyı bulacaksın ki içinde bulunduğumuz yıldır. 2022. 2022 cinsinden yaz bunları. 2021 nedir? 2022-1'dir. 2023 nedir O da, hocam o da 2022 artı 1'dir sonra ne var artı 1 var eşittir a e hocam bu soru daha kısaydı sen bunu aldın ne diğerlara götürdün arkadaş bir dur ya sabret a eksi 1 a artı 1 ne bu 2 kare farkı değil mi evet hocam o zaman neymiş arkadaşlar 2022'nin karesi eksi 1'in karesi imiş şu ikisinin çarpımı e artı bir de 1 var eşittir neymiş a kare mi Bak 1'in karesi ne? 1 Eksi 1 artı 1 hop hop gitti 2022'nin karesi arkadaşlar? A'nın karesiymiş. O zaman A karşımıza çıktı Hiç düşünmeye gerek yok cevap içinde bulunduğumuz yılmış Geçtim 31. örneğe X kare eksi 2 X eksi 15 bölü X kare artı 4 X artı 3 bu ifadenin en sade şeklinde Bulunuz. Bakın üsttekini çarpanlarına Ayıralım. X'e X diye ayırdım Burayı. Burayı da eksi 5'e Artı 3 diye ayırırsam gelir bu kısmı da x'e x ve 3'e 1 diye ayırırsak gelir. Üst taraf x artı 3 ile x eksi 5'in çarpımıdır. Alt taraf ise gençler o da tabii ki x artı 3 ile neyin çarpımı olacak? x artı 1'i. Ve böylelikle sizler x artı 3'lerin birbirini götürdüğünü göreceksiniz. Karşımıza cevap olarak da x eksi 5 bölü parantez almaya gerçekten gerek yok. x eksi 5 bölü x artı 1'in bu ifadenin en sade hali olduğunu görebilirsiniz. 32. örneğimiz. Arada çarpı var unutmayın. Hepsini çarpanlarına ayıracağız. X'e x diye ayırdım. Eksi 7'ye artı 2 diye ayırırsam çarpımları eksi 14 toplamları eksi 5. Şu zaten 2 kare farkı. X eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır X kare eksi 14 x artı 49 e, tam karedir x 7 ile x eksi 7'nin çarpımıdır. Burası da x'i x, x ayırdım. X 2 ve x'i 1 ile ayırdım. Çarpımları 2 toplamları 3. Şimdi tek tek yazalım. Hazır mısınız? x artı 2 çarpı x eksi 7 bölüm. x 2 çarpı x eksi 1 çarpı geçtim yan tarafa. x eksi 2 çarpı x artı 2 alt kısımda da x 7 çarpı x eksi 7'miz mevcut. Şimdi arkadaşlar x eksi 2 ile x eksi 2 birbirini götürür. x eksi 7 ile de x eksi 7 birbirini götürür. Üst tarafta x artı 2'nin karesi kaldı. x artı 2 çarpı x artı 2 kaldığı için x artı 2'nin karesi dedik. Bölü alt kısımda da x eksi 1 ile x eksi 7'nin çarpımı kaldı. Bunu da bu şekilde yazarsak en sadeleştirilmiş hali budur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 33. örneğimle. Bakın burada arada eksi var. Direk öyle lök diye sadeleştirme yapamayız. Ama şunu bir çarpanlarına ayırabiliriz. Hangisini şunu. Bir ayıralım bakalım. X, e x. eksi 4'e artı 3 diye yazdım. Şimdi x bölü x artı 3 var dediğimizde eksi 18 eksi x bölü x eksi 4 çarpı x artı 3. Şimdi payda eşitlemeyi biliyorsunuz, değil mi? Sonuç olarak bunlar birbirinden çıkarılmış. Ama paydaları eşit değil. E şimdi burada x artı 3 var. Bunu tekrar x artı 3 ile çarpmaya gerek yok. O zaman ben burayı sadece x eksi 4 ile genişletirsem bakın çarpıyorum şuna şunu. x kare eksi 4 x bölü x eksi 4 çarpı x artı 3 yapar. Eksi 18 eksi x bölü x eksi 4 ile x artı 3'ün çarpımı yapar. Paydalar eşit ya. Direkt üst tarafı çıkarabilirim. x kare eksi 4 x Eksi 4x eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Eksi 4x artı eksi 3x yapar. Ve daha sonrasında bir de eksi 18'miz mevcut. Alt tarafta ne var? Çarpanları ayrılmış biçimde duran x eksi 4 çarpı x artı 3'ümüz var. Şimdi bir de bunu çarpanlara ayıralım üsttekini. x'e x eksi 6 artı 3 dedik mi? x artı 3 çarpı x eksi 6 yazdım. Bakın çarpımları eksi 18 toplamları da eksi 3 olduğunu görüyorsunuz. Bölü x eksi 4 çarpı x artı 3 dediniz. Burada gençler x artı 3'lerin gittiğini gördünüz. Doğru cevap olarak da karşınıza x eksi 6 bölü x 4'ün ta kendisi çıktı. Cevabımız da budur deriz. Bu ifadenin en sade biçimi. Ve devam. 34. ve son örneğimiz. Artık suyumuz çıkmaya başladı. Devam. 1 artı 1 bölü x arkadaşlar bileşik kesir gibi hani çeviriyorduk yani a artı b bölü c yapıyorduk a ile c'yi çarpıp b'yi ekleyip c'ye bölüyorduk aynı şekilde yapalım 1 ile x'i çarptınız x 1 eklediniz 1 bölü x bölü x eksi çarptınız x kare 1 çıkardınız eksi 1 bölü x dediniz şimdi buradaki bölü x'lerin hiçbir hükmü yok zaten dolayısıyla ben bu x'leri götürebilirim üst tarafta sadece x artı 1'imiz var Alt tarafta da x kare 1. Bu ne? 2 kare fark. x eksi 1 çarpı x artı 1 değil miydi bu da? E güzel kardeşim çarpım durumunda bak. x artı 1 x artı 1 lang diye gider. Yukarıda 1 kalır. Aşağıda x eksi 1 kalır. En sade biçimini bulunuz demişti. Alın size bunun en sade biçimi. 1 artı 1 bölü x bölü x 1 bölü x'in en sade biçimi 1 bölü x eksi 1'miş. Okunuşu bile sadeleşti yemin ederim. Evet. Gençler. 5. haftamızın ilk konusu olan çarpanlar ayırma konusunun sonuna geldik ee, bir sonraki videomuzda ne yapacağız çarpanlar ayırmanın konu testini çözeceğiz arkadaşlar ee, valla yorucu bir video oldu mu evet çok konuştum bu videoda çarpanlar ayırma ne zaman çarpanlar ayırma anlatsam bu şekilde yoruluyorum arkadaşlar ciddi anlamda ee, valla inşallah sizde çözerken yorulmamışsınızdır gençler Çarpanlar ayımanın konu testinde görüşeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra video yayınlanmış olur. Sizler de izlersiniz. Yapamadığınız soruları da anı doğrudan öğrenebilirsiniz. Sizleri sev seviyorum. Sizleri seviyorum. Konuşalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.